Ay masa suna bak şuna Ayy. Ay şu heyecanla adam şu anda ne yapıyor bunlar ya? Hı? Ay! Bir saat konuşacak şimdi dur dur dur dur dur. Neyse açma saka Ali. Efendim canım? Evet. İzlediğiniz <gülüyor> için Oşan misafir geliyor anne burada uyuyor bak. Bak kızım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi masa. burayı da topluyoruz artık. <gülüyor> Hadi şey <olursa> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Türk mü saatleri. be, Evet. evet. Masa kapı çalıyor. Geldiler. Kahvemi de içmeler. Kaçma Koş. tamam. <gülüyor>